Şimdiye kadar gördüğünüz cebir derslerinde bir doğrunun eğimi kavramıyla sık sık karşılaşmışsınızdır. Ancak biraz daha tekrar yapmanın yararlı olacağını düşünüyorum. Önce koordinat düzlemimizin eksenlerini çizeyim. Bu benim y eksenim. Belki de bu eksenime fx demeliyim. y eşittir fx. x eksenimi de çizeyim. Tamamdır, bu da x eksenim. Son olarak da doğrumuzu çizelim. Şimdi yapmak istediğimiz şey bu doğrunun eğimini nasıl bulduğumuzu hatırlamak. Bunu da şu şekilde yaparız. Önce doğrunun üzerinde rastgele iki nokta alırız. Mesela bu noktayı alalım. Bu noktanın x koordinatına da a diyelim. Peki bu noktanın y koordinatı ne olur? Bu noktanın y koordinatı da fa olur ve bu nokta da doğrumuzun üstündedir. Doğrunun formülünü de hatırlayalım fx eşittir mx artı b. m ve b'nin sayısal değerlerini bilmiyoruz. Çünkü bu sabit değerler fonksiyondan fonksiyona değişir. Hatırlayın ki, bir fonksiyonun y değeri demek, x örneğin a iken, fonksiyonun kaç olacağıdır. Yani x değerine göre bulunur. Şimdi de ikinci noktamızı seçelim. Bu noktamızın x koordinatına da b diyelim. Ve bu noktanın y koordinatı da tahmin edebileceğiniz gibi fb olacak. Parantez içinde b virgül fb değil mi? Çünkü bu noktayı ancak x değeri b iken elde edebilirsiniz. Fonksiyona b'yi yerleştirdiğinizde bu noktayı elde edersiniz. Noktamızı belirtmek için kesik çizgiler koyalım. fb tam burada olacak. Bu noktanın da koordinatlarını yazalım. Belirgin olsun. Bu noktada A. FA. Peki bu iki noktanın veya genel olarak bu doğrunun eğimini nasıl buluruz? Bir doğrunun her yerinde eğim aynıdır. Biliyoruz ki eğimi bulduğumuzda bu m, m değeri olacak. Bunları öğrendiklerimizin bir tekrarı ama bunu nasıl yapacağız? Bunu birkaç şekilde düşünebiliriz. Eğim eşittir Yükselme bölü, ilerleme. Bunu ilk cebir öğrendiğinizde görmüş olabilirsiniz. Bu şekilde de yazabiliriz. Eğimi bulmak için kullandığımız formül, y'deki değişim bölü, x'teki değişimdir. Şimdi bu soru için, y'deki değişim bölü, x'teki değişimi bulalım. y'deki değişim neye eşittir? Bunu bulurken, bu noktayı ya da bu noktayı ilk yazabilirsiniz. Ama seçtiğiniz sırayı korumalısınız. Neyse bu noktanın y değeri daha büyük olduğu için ben ilk bunu alacağım. Şimdi bu nokta ve bu nokta arasındaki fark şu aralığa eşittir. Bunu gösteren küçük bir üçgen çizeyim şimdi. Bu uzunluk y'deki değişimi gösterir. Ki bunu y eksenine de taşıyabilirim. Bu y'deki değişim. Bu uzaklık. Bu uzaklığı nasıl buluruz? fb eksi fa dediğimizde aradığımız farkı buluruz. fb eksi fa buna eşittir. Bu y'deki değişimimiz. Peki, x'teki değişimimiz ne? Eğim y'deki değişim bölü x'teki değişime eşittir. Peki, x'teki değişimimiz kaç? Unutmayın, bunu ilk nokta olarak alıyoruz y'deki değişim için önce bunun y'sini sonra bunun y'sini almıştık. Bu sıra sabit olmalı. O yüzden şimdi bu noktanın x'i eksi bu noktanın x'i yapacağız. Bu noktanın x koordinatı b. Yani bu b eksi a olacak. Böylece bir doğrunun denklemini biliyorsanız veya iki noktanın koordinatını bulup bu denkleme yerleştirirseniz eğimi bulabilirsiniz. Bu karışık olmayan bir konu ve bunu ilk cebir derslerinden de biliyorsunuz. Şimdi bunun aklınıza tam olarak oturduğundan emin olmak için değerler vererek çözelim. Bu nokta 2'ye 3 noktası olsaydı ve şu nokta da 5'e 7 noktası olsaydı. Ve biz bu doğrunun eğimini bulmak isteseydik, ilk yapacağımız 7 eksi 3 olurdu. Çünkü bu bize y'deki değişimi verirdi. Sonra da 5'ten 2'yi çıkarıp x'teki değişimi bulurduk. 7 eksi 3 eşittir 4 ve 5 eksi 2 eşittir 3. Kısacası eğimimiz 4 bölü 3 olurdu. Şimdi bunu daha da genel bir ifade olarak yazmaya çalışalım ki aslında başlayacağımız yeni kavram da bu olacak zaten. Bakalım bulduğumuz formülü bir doğru dışında, bir eğri için genelleştirebilecek miyiz? Diyelim ki bir eğrimiz var. Bunu bir eğri için genellemek için, önce bir eğriye ihtiyacımız var tabii. Size benzerliği göstermek için, eğrimin grafiğini yan tarafa yapacağım. Diyelim ki eğimde bir eğrim var. Şimdi bunu çok genel tutacağım. Alışılageldik bir eğri çizeceğim. Onun üstünden gitmek daha mantıklı. Diyelim ki bu, y eşittir x kare eğrisi. Buna benzer de bir grafiğe sahip. Ben bu eğrinin eğimini bulmak istiyorum. Ya da bir noktadaki eğimini bulmak istiyorum. Bunu konuşmadan önce bir eğrinin eğimini almak nasıl bir şey diye düşünelim. Bir doğrunun eğimi hep aynıydı değil mi? Ama bir eğri de öyle değil. Ve sadece nasıl olduğunu anlayın diye size bir şey göstermek istiyorum. Bu noktadaki eğim nedir? Şöyle düşünün. Bu noktaya teğet geçen bir doğru var, bir tanjant doğrusu. Öyle ki sadece bu noktayla temas ediyor. Eğrinin başka hiçbir yeriyle temas etmiyor. Bu doğru negatif bir eğime sahiptir. İkinci noktamızı morla yapacağım. Buradaki noktanın tanjant doğrusu yine negatif bir eğime sahip. Ancak negatifliği daha azalmıştır. Ve buraya geldiğimizde, yani sıfır noktasında tanjant doğrunuz yatay bir çizgi halinde ve bu yüzden de bu tanjant doğrusunun eğimi sıfırdır. Pozitif x değerlerine geçtiğinizde ise eğiminiz pozitif olmaya başlıyor. Tanjant doğrularına bakarsanız eğimleri hep pozitif hem de gitgide artıyor. Yani eğiminiz her zaman değişmekte. Bu durum Doğru ve eğri grafikleri arasındaki en büyük farklardan bir tanesidir. Bir doğru da eğiminiz hep aynıdır. Zaten bu yüzden bir eğrinin üzerindeki noktanın eğimini bulurken, tanjant doğrusu kullanırız. Dilediğiniz iki noktayı seçip, y'deki değişimin x'deki değişime oranını bulabilirsiniz. Ve bu da size doğrunun eğimini verir. Ama aslında gördüğünüz gibi bunu eğrilere uygularken farklılıklarla karşılaşıyoruz. Çünkü eğrilerde eğim her noktada değişmekte. Bu eğrinin eğimi nedir diyemeyiz. Eğim eğrinin her noktasında farklıdır. Değişir. Daha da ileri gidersek eğimin daha da dikleştiğini göreceğiz. Bu noktadaki tanjant doğrusu da bunun gibi bir şeye benzeyecektir. Şimdi ufak bir deney yapalım. Merak etmeyin sonucunu bildiğim için bunun riskli bir deney olmadığını söyleyebilirim. Bu benim y eksenim. Bu da benim x eksenim. Aslında buna fx diyelim. y ya da fx, x'i de olur. Şimdi eğrimi tekrar çizeyim. Eğrimi sadece pozitif x koordinatlarının olduğu bölgeye çizeceğim. Bu şekilde. Bu benim eğrim. Peki buradaki eğimim nedir? Eğimi nasıl bulurum? Eğim tanımımıza bağlı olarak eğimi bulmak için İki noktaya ihtiyacımız var, orası kesin değil mi? Burada tek bir noktayla eğimi bulamam. Buradaki x koordinatına x diyeceğim. Genelleme yapmamız lazım. Eğimi bulmak için, geleneksel cebir tanımına göre iki noktaya ihtiyacımız var. Burada başka bir nokta bulalım. Bu x değerinden daha büyük bir x değeri seçelim şimdi. Bu noktamızın yeri de x değerimizden h birim uzakta olsun. Yani bu değer x artı h şeklinde gösterilebilir. Peki bu x koordinatına denk gelen y koordinatları ne olacak? Bu y eşittir fonksiyonu fonksiyonuyla tanımlanmış bir eğri olduğu için x koordinatına tekabül eden y koordinatı fx olacak. Size belirli bir x'ten bahsettiğimi göstermek için, belki de x'in yanına küçük bir 0 koymak daha iyi. Bu x 0 artı h. Bu da f x 0. Peki, buradaki noktanın y koordinatı ne olacak? Bunun y koordinatı, f parantez içinde x 0 artı h olacak. Bu onun y koordinatı. Peki? Bu birbirlerine oldukça yakın iki nokta arasındaki eğim ne olacak? Unutmayın, aradığımız bu noktanın değil, bu iki noktanın arasındaki doğrunun eğimi. Ve buraya tam bir doğru çizecek olsaydım, bu doğrunun adı sekant doğrusu olurdu. Yani eğriyi iki kez kesecek, bir bu, bir de bu noktada. Biraz daha net bir şekilde şu kenara çizeyim. Bu bizim x0, f x 0 koordinatımız ve buradaki de x 0 artı h, f x 0 artı h koordinatımız. Bu fonksiyon her ne olursa olsun biz fonksiyonu bu x koordinatına değerlendiriyoruz, bu kadar. Bunları elimizdeki iki noktamız ve iyi bir başlangıç yapmak için bu sekant çizgisinin eğimini bulmamız lazım. Bir önceki örnekte yaptığımız gibi bu y'deki değişim bölü x'teki değişim formülüyle bulunabilir y'deki değişimimiz burası, ve x'teki değişimimiz de burası olacak. Peki, sekant çizgisinin eğimi ne olacak? Buradaki noktayla başlayalım, çünkü değer olarak daha büyük gözüküyor. Bu noktanın y koordinatı f x0 artı h. y koordinatını bulurken tek yaptığımız, y değerini göstermesi için fonksiyona x değerini koymak olduğu. Yani y koordinatım fx0 artı h eksi alttaki noktanın y koordinatı. Yani fx0 olacak. Bu y'deki değişimimize eşit. Ve bunu x'teki değişime bölmek istiyoruz. O zaman x'teki değişimi bulalım. Değerleri daha büyük olan koordinatla başlamıştık. O yüzden aynı sırayla ilk onun x koordinatını yazacağım. x0 artı h x0. Bu da x'teki değişimimiz için işte böyle. Yani bu sekant çizgisinin eğimi. Hala eğimin bu noktada ne olduğunu bulmadık. Ama oraya doğru gidiyoruz. Sekant çizgisinin eğimi eşittir fonksiyonun bu noktadaki değerine. Yani fx0 artı h eksi fx0. Bu bize y'deki değişimi verir. Bu, her zaman kullandığımız eğim formülü. Bölü x'teki değişim ve bunu sadeleştirebiliriz. Elimizde x0 artı h eksi x0 var. x0'lar birbirlerini götürür. Bu değer bölü h. Bu da y'deki değişim bölü x'teki değişime eşit. Tamam. Ama başta bu noktadaki eğimi bulmak istediğimi söylemiştim. Bu onun uzaklaştırılmış hali. Ne yapabiliriz acaba? Buradaki ikinci noktayı, ilk nokta artı h olarak belirttim ve elimizde limit denen bir şey olduğunu tam şu saniyede hatırlamalıyız. Bu h genel bir sayı, 10 olabilir, 2 olabilir, 0.02 olabilir, 10 üzeri 10 olabilir, 100 olabilir, kısaca her şey olabilir. Çok küçük bir sayı da olabilir. Peki en azından teorik olarak h 0'a giderken limitini alırsam ne olur? Belki de h büyük bir sayıdır. Ama h'ı biraz daha küçültürsem bu noktadan geçen sekant doğrusunun eğimini bulurum. Aşı biraz daha küçük alırsam o zaman bu sekant doğrusunun eğimini bulurum. Aşı daha da küçültürsem o zaman bu sekant çizgisini bulurum. Yani h değeri 0'a yaklaştıkça ben bu noktanın eğimini bulmaya daha çok yaklaşırım değil mi? Eğer h büyük bir sayıysa sekant doğrusunun eğimi o noktadaki eğimden uzaklaşacaktır. Ama eğer h 0.000001 ise, yani çok küçük bir sayı ise yaklaşıyorum demektir. Yani eğer h'ın limitini 0'a yaklaştırırsak ne olur? Burayı yeşille yazayım. Limit h 0'a yaklaşırken f x0 artı h eksi f x0 ki bu y'deki değişim, bölü h, bu da x'te değişimim. Şimdi bir şeyi açıklığa kavuşturalım. Bazen değişik hesaplama kitaplarında h yerine delta x yazılıyor. Bu ikinci nokta x artı delta x olarak tanımlanır. Ve bu sadece delta x'e sadeleşir ve limiti delta x sıfıra yaklaşıyor olarak alırız. Tıpkı aynı şey, h veya delta x fark etmez. İkisi de x'teki değişimi gösterir. h'ı büyük x ile küçük x değeri arasındaki fark olarak alırız. Ve sonra da sıfıra yaklaşırkenki limitini buluruz. Buna delta x de diyebilirdik, hiçbir farkı olmazdı. Bu şeye, ki bu tanjant doğrusunun eğimine eşit, f'in türevi diyeceğim. fx olarak gösterilir. Ve bu aslında başka bir fonksiyon olur. Çünkü unutmayın, eğim her x değerinde değişir. Her yani ne x değerini alırsanız alın, eğim farklı olacaktır. Her zaman olmak zorunda değil ama benim çizdiğim bu eğri de öyle. Şimdi bana burada bir x değeri verirseniz bunu buradaki formüle uygulayıp size o noktadaki eğimi söyleyebilirim. Şu an bunların biraz kafa karıştırıcı göründüğünün farkındayım. Ancak bir sonraki videoda sayılar üzerinden gittiğim bir örnekle eğimi hesaplayacağım. Ve bu her şeyi biraz daha somut, biraz daha anlaşılır hale getirecek.